Bugün 3 Eylül 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, Balık Burcu'ndaki Neptün ve Başak Burcu'ndaki Mars'la uyumlu görünüm yapacak. Sezgilerimiz ve duygusal hassasiyetimiz yükselebilir. Ruhsal konulara çekim duyabiliriz. Yeni ilhamlar alabilir, içgüdüsel davranabiliriz. Yengeç Burcu'ndaki ay sabah 8.37'de Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyecek. Gün genelinde aile büyükleri, otorite figürleri ve kişisel sorumluluklarımızın üzerimizdeki baskısı artabilir. Kontrolümüz dışındaki durumlara karşı da daha kabullenici olmakta yarar var. Aşırı tutkulu ve hırslı tutumlar zarar getirebilir. Şartları fazla zorlamadan akışta kalmaya çalışalım. Gün içinde önemli kararlar vermek, aldığımız kararlarda değişikliklere gitmek doğru olmayabilir. Günlük rutinimizi sürdürmeye ve ruhsal dengemizi korumaya odaklanmalıyız. Ay 18.58'de Aslan Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün özgüven ve yaratıcılığımız yükselebilir. Dış dünyadaki etkinlikler, hobilerimiz ve sosyal ilişkiler daha fazla ilgi alanımıza girebilir.